üzerinden vaka 5 evet. aylıkta şey değil yani ben öyle anneler tanıyorum ki 4 evet. aydan itibaren 3. aydan itibaren keçi boynuzu pekmezi verebiliyorlar. Doktorunuzla evet. konuşun çünkü Hı -hı. keçi boynuzu pekmezi alerjiye karşı müthiş direnç kazandıran bir Pekmezdir çocuklarda, alerjik astımı önler ve çok rahatlıkla da balgam söker.